Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 31'de kalmıştır. Şimdi e, bu sözler, bu, yani bu sözlerin rivayet edildiği şahıs, yani hakikaten kelam tarihinde önemli bir şahsiyettir. Cüveyni. Özellikle felsefi kelamın e, kökeni olarak görülür. Yani el Sünnet kelamı içerisinde o açıdan önemli. Bakın. Yani bu bu edebiyatı öyle bir yaydılar ki dar bu mesel haline getirdiler. Onu da direkt gerçekten önemli bir kelamcının dilinden yapıyorlar. Ve keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, keda, La teştakilu bil kelamla uğraşmayın. Kelam arafdu. Ben bilseydim, enel kelame yablugu bi ilama balava. Kelamın beni nerelere getireceğini bilseydim, meştekaltu bi. Kelamla uğraşmaz. Vakalağında meutihi, ölürken yani vefat ederken şöyle demiştir: "Lütfet Xutul Bahre'l Khidma, ya, ve lütfet Xutul Bahre'l Yani ben o kadar engin bir okyanusa daldım ki, ve xili'tu ahlal İslami ve âlimâhum. Ondan sonra Müslümanları bir kenara bıraktım, onların ilimleriyle uğraşmayı bıraktım. Yani gerçekten bak şu yani bu satır aralarında inşallah siz de farkına varıyorsunuz. Yani aslında Müslüman düşüncede mücadele iki defesi var. Birisi el hadis birisi ehl-i rey. Ehl hadis, ilim dediği şey söz. Yani her hakkında herhangi bir yorum yapılmaması gereken söz. ehl rey ise ilimden anladığı tamam mı? Metot, usul düşünmek, araştırmak Aradaki fark. ودخلت في الذي نهوني عنه ve ehl-i İslam'ın beni nehyetti, beni yasakladığı şey şeylerin, işlerin içine girdim. anne, <وَالْعَنَة> şimdi yani ahir ömrümde fe in lam yata rabbi bir rahmetihi şayet Rabbim rahmetiyle Beni bu illetten alıp kurtarmasaydı, beni iyileştirmeseydi, Felvayl Ibn Cüveni, Cüveni'nin oğluna vahlar olsun. O zaman vahlar olacak, yazıklar olacak. Vaha, işte ene ben, zel, emmutu ale aqideti ummi, işte ben Cüveni, büyük delamcı diyor. Anamın akidesi, itikadı üzerine ölüyorum. Yani ne demek anamın itikadı? Yani şimdiki e, arkadaşlar, genç arkadaşlar bunu çok fazla belki fark etmeyebilirler. Kadir hocam bilir, İlhami hocam bilir. Ana nasıl bir figürdür? Hele de bile köy ortamını düşünün. Ya Zaten ev onun e, omuzları üstünde yürür Ne okuması mı okuması? Yani ilkokula bile gitmemiş. Yani benim anam ilkokula bile gitmemişti yani. Ee, ne diyelim 50-60 yaşlarında geldiğinde işte 40 günlük okuma kurslarına gidip okuma öğrenmişti. Ha, diyor işte yani ben böyle anamın itikadı üzerine ölüyorum bak. Şimdi Cüveyni yıllarına ölmüş, ölmüş. Mürekkep yalamış. O kadar kitap okumuş, kitap telif etmiş. Bak bir anda bu Tam bir yanda da okumam. Ee, yani şimdi e, ilim çıkar mı burada? Onu varın siz düşün. Ev veya bale şöyle dediği söylenir. Ala akideti aceize ize ehlini sabur. Biliyorsunuz o da Horasan tarafından. Diyor ki Nisabur. Yani Nisabur Nisabur şehrinin tamam mı? Yaşlı nenelerinin itikadı üzerine öldüm, ölüyorum demiş evet başka bir rivayet ve keza ta'la el khusre-u şahiyyü khusre dedi ki ve kâne min ecelli telâmideti fahr-i dinin razi. yani Fahrettin Râziyi'nin en dâli en önde öğrencilerinden bir tanesi e, libağd-il fudalâ'i Eee herhalde burada Kadir hocam e, yanılıyorsam sen de beni düzelt. Yani gerçekten böyle çok değerli öğrencileri arasında herhalde, öyle anladım ben. Bazı, önce gelen bazılarına göre bazıları için böyle birisi. Ha o lahm orada e, inde anlamı mı vermek lazım abi. Şeyi mi e, diyorsun dehalenin faili olarak mı diyorsun onu şey? Ben şey gibi düşündüm yani bazıları için Farrettin Razi'nin en önemli öğrencilerinden biri gibi düşündüm ama. Ha ee, yani o, ben de o bağlamda diyorum yani in de Badil fudalai. i şeklinde evet, de evet. okunabilin diyoruz. <gülüyor> tamam evet. eyvallah. bence de güzel. Ve da hani aleyhiye mu? Herhalde Fahrettin Razi'nin yanına varan Hüsef Şahid. Benimle anlıyorum. Doğru mu abi? Ee, şu da olabilir Hüsef Şahiden bahsediyoruz ya onun yanına birisi girmiş olabilir hocam. Evet o, o da, da o da, da olabilir her, şey her şey iki şey de muhtemel. Ma ta atakiduhu. Sen neye inanıyorsun? Gale dedi ki ma ya taqiduhu Müslümanlar neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum. Hı, hı. dedi ki adam veya sordu ki ve ente min sharihı's sadri Yani bu bu işten dolayı yani böyle düşünmekten dolayı kendini huzurlu hissediyor musun? Müsteğilin biha. Yani bunu kesin, yakini bir ruh haliyle mi söylüyorsun? Yani kesin bilgiyi, kesin görüntüyü görmüş bir şekilde mi söylüyorsun? Hev kale. Veya buna benzer bir şey söyledi. Fekale. Cevap verdi. Nam. Evet. Öyle hissediyor. Fekale dedi. dedi ki "Eşkurullah ala hadin nimet. Yani e, bu nimetinden dolayı Allah'a şükrediyor. Ve Fakat, ve vallahi Allah, والله, Allah yemin olsun ki, ma edrii ma ma Yani şimdi o kadar uğraştım uğraştım ama yani ben de neye tam inandığımı tam bilemiyorum. Abi e, hakikaten kelamı kelamcıları kelamcıların silahıyla vuruyorlar. Aynen. Şimdi yani hiçbir hiçbir ilimde bu kadar değildir. Felsefede dahi böyle değildir hocam. Yani kesin bilgiyi metodolojisinin merkezine koyan başka bir ilim var mıdır abi kelamdan başka? Hocam şeye döndü itiraflarım.com işini yapıyoruz şu an. Yani magazin magazin yeni bir şey değilmiş abi. Yani bu geçmişte de tarihte de olan bir şey yani. Tabii <gülüyor> şu an yani tarihi magazin de yapıyoruz aslında. Evet, evet. Yani kelamcıların hepsi pişman son nefeslerinde, son anlarında. Evet. Yani. Ya bir de derler, bir de derler ya bu magazin boş beleş işler derler. Yani magazinde bir sürü şey var. Milletin dünya görüşünü keşfediyorsun değil mi üstadım? Bugün şeyde, grupta şeyde paylaştım. Bu e, Mustafa Akat'ın bu e, Çağrı filmini çekerken Yaşadığı tecrübe gerçekten ibret, ibret haliyse. Ee, yani adam Batı'da eğitim almış, şöyle düşünmüş, <gülüyor> diyor ki ya benim tamam mı Hazreti Peygamber'in hayatını bizzati bu adamların kendi dilinden anlatmam lazım. Diyor. Sonra şuraya gelmek istiyorum, yani için özünü vurgulamak açısından. Diyor ki ben zannediyordum ki en çok tepki bana Batılılardan gelecek, tam tersine Müslümanlardan geldi. Diyor. Evet. Yani e, o ibret tamiz bir şey arkadaşlar, grupta olan arkadaşlar mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yani e, bu, yani bunlardan her birini bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Evet. gerçekten kelamcı olmak gerekir sonucuna varacağınız kanatındayım. E, yani e, kelam zihnine, yani ciddi anlamda kelam zihnine sahip olmayan bir insanın Müslümanların yaşadığı, sorunlar çözme imkanı yok. Yanlıyor muyum Kadir Hocam? Hocam öyle diyorsun ama bak hepsi pişmanız hocam. diyorlar. Bak Cüveyni'den tut da. <gülüyor> ee, Razi bile Kıyırı Kuali. Hocam, yapıyoruz. Başka bir şey diyememiş. Şimdi e, Kong e, Skull Island diye bir film vardı hocam. Hı -hı. Dün de TRT1'de gösterdiler. Şimdi bir tane savaş karşıtı bir kadın var, gazeteci kadın, ee, o da bu e, Kong'un, King Kong'un yaşadığı adaya gidecek. Diyor ki, e, üç ayrı kaynak aynı kelimelerle şöyle şöyle olduğunu söylüyor. Ha, demek ki bunlar yalan söylüyor, gitmek lazım. <gülüyor> güzel, güzel. Ya hocam post koca da... falan şey yaptık ya, daha ne o adam kelam tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Ama <gülüyor> aynen, şey aynen. Dolayısıyla <gülüyor> bu e, doğru yolda olduğumuzun işaretidir herhalde. <gülüyor> Çok taş atılıyorsa meyve var demektir diyorsun. Tabii, <gülüyor> Akbul, Akbul Töce öyle diyordu ya abi, e, meyve veren ağaç taşlanır diye, evet. kelamcıları taşlamak lazım derdi. <gülüyor> Allah selamet versin hocaya da. Demek evet. ki böyle yani. Evet. Devam edelim. Ee, <gülüyor> Vallahi ma edri ma a'tekidu. Yani gerçekten Allah'a yemin olsun ki neye inandığımı bilmiyorum. Ve <gülüyor> bekkâ. Ağlamaya başladı. Ağladı. Hatta ekbale <gülüyor> lihyetehu. Yani ağlamaktan sakalı sırılsıklamadı şey de iyi hocam yani böyle hikaye formatı falan o da güzel. Çok böyle dramatik anlatıyorlar. Tabii daha etkileyici oluyor hocam, dokunaklı oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Ve qalen khuyanji. Hocam ben bunu böyle okudum ama doğru mu okuyorum? Hocam, ya başka okuması bu var. Farisi değil. isimlerde bu bazen bu vav'ı şey yapmıyor da khunji. Bu havarizmide de var ya var ama harizmi okuyoruz. Bu farisi şeylerde böyle şey o vav, biraz etkisiz bir Anladım. şey. Ee, Şimdi abi, sen mez, mez, mezhepler tarihi üstadı olduğu için bu isimlere daha şey, Estağfurullah. aşinasındır. Estağfurullah. Ve kailel khunci yu'inde mevtihi khunci de ölürken şöyle dedi Ma araftu mimmâ hasaltu şey'en yani ben o kadar uğraştım, ömrümü e, bu yolda sarf ettim. Bundan öğrendiğim tek şey Siva şudur, tek şey şudur. Ennel mumkine muftakirun ilal muratci. Bu kudüs alim şeylerinde varılan sonuçtır yani. Ne var? <gülüyor> evet. Yani, ha, mümkün varlık. varlık. Değil mi? Hani böyle varlığı üç ayırıyorlar ya vacip, mümkün, müstahil alem mümkündür, yaratılmış olduğunu ispatlamak üzere ha işte bu mümkün muhtaçtır, neye muhtaçtır? bir tercih edilecek, yani onun varlığını yokluğuna tercih edip yaratacak bir varlığa muhtaç olmayan varlığa muhtaçtır bir tek bunu öğrendim şu makale dedi ki sonra el-iftikaru, muhtaç olmak vasfın serbiyyü bu yani selvi bir niteliktir. Yani olumsuzlama şeklinde. Yani şunu demek istiyorum. Yani ha değildir diyoruz. ya yani Allah bu değildir diyoruz ama Allah'ı hayatımızın içine katamadık. Evet. Bir türlü evet. dindar olamadık. Herhalde tek böyle bir şey. Bir şey da, tek bir şey öğrendim o da olumsuz bir şey. <gülüyor> ha, aynı. <gülüyor> yani bu, tür, yani bu hal üzere ölüyorum. ama arah düşen bir şey de bilmiyorum ve bu da ismini vermedi öyle tahmin ediyorum başka bir alim de diyor ki atacru ala firashi her gün yatağa başımı koyduğumda ve adu el ala vecihı yorgan pike artık ne derseniz onu böyle başıma çektiğimde ve ukabilu Beyne ve haulai. Yani Düşünüyorum, yani bu haldeyken düşünüyorum. Filancaların delilleri şöyle, filancaların delilleri böyle. Kafamda dönüp dönüp dolaşıyor. Hatta ne zamana kadar yatla fecru, yani gün doğana kadar böyle zihnim bu sorularla dönüp dönüp dolaşıyor. Valam yataraccah indi minha şey Bu deliller düşünüyorum ama. Hiçbirine tercih edemiyorum. Ve men yasilu ila misle hadel hali Şimdi eğer kim böyle bir hale ulaşmışsa, böyle bir duruma düşen bir adam yani biraz daha şey yapıyor herhalde ne diyelim, ajitasyon mu diyelim? Yani, evet, dramatizasyon, ajitasyon Yani benim halim böyle, yani çok acınası bir hal değil. İllem yetedarek kullahu bir rahmeti ve etkali. Allah eğer bu adamı bu haldeki adamı rahmetiyle ve ona yaklaşmasıyla kurtarmazsa tezandaka evet anahtar kelime tezandaka zındık oldu. evet biz bunu e, ne diyoruz e, esprilerimizin parçası yapıyoruz bunu tezandakayı, zındıklı. ve <gülüyor> lehul me'alu bu çok kötü bir sordur yani, İnsan, ol, insan için olabilecek en kötü sondur. Evet, ilacına da, ilacını da söylüyor burada. فَتَّوَاءُ النَّافِعُ لِمِثْلِ هَذَا الْمَرَدِ Böyle bir hastalıktan insanı kurtaracak, ona faydalı olacak ilaç مَا كَانَ تَيِّبَ الْقُلُوبِ yani böyle kalpleri güzelleştirecek Yet tırağı biihi ile anlamı gıyibi ve bi Yani gaybı bilene yakarmaktır. Tamam, bu hastalıktan kurtulmanın temel şeyi bütün gaybın sahibi olan Allah'a yakarmaktır ve yet o bi dalihi şu şekilde dua etmesidir. Evet, yanlışım var mı, istedim burada. Yok, sadece o tabip, yani e, tabip kulüp yani Allah kalplerin doktoru ya da da ruhu biyi kendisine tazarrur edilir ile alemi evet. Evet yani öyle daha daha güzel oldu. Doğru diyorsun. Kalplerin ben Tayip diye okudum değil mi? şu Bunus'ta da Tayip diye görünüyor da o yüzden dedim. Şunu bizim şu açtım şeyde. Doğru. Yok benim benim gözüme Tayip diye gözüküyor. <gülüyor> yani kalpleri güzelleştirmek falan... Doğru. He? İnsan şey yapabiliyorsun böyle metinlerle çok uğraşınca bir de hani bazı kalıplar zihninde oturuyor ya Eyvallah hocam. Yani şey olsa bile direkt o şekilde okuyup gidiyorsun. Yok ifade ve anlamda evet, kayıt nedir, oldu ben? zaten sıkıntı yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eyvallah. Allahümme ya mukallibel kulübi <gülüyor> Ey kalpleri değiştiren dönüştüren Allah'ım ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ kalbimi dinin üzerine sabit kıl yani o merkezden ayrılmasın ve bir kavlihi yine şu dua ile dua etmesi gerekir Allahumma i̇şte fatarat's semawati vel ardi yerleri ve gökleri yaratan yani böyle yoktan yarıp bir anda çıkarıp yaratan alimel gayb ve şehadet görünür görünmez alemi bilen ihdini yani bana yol göster bana rehberlik et li mhtelefu min yani hak noktasında insanlar ihtilaf ediyorlar ya rabbi bana bu noktada rehberlik et doğruyu göster iznine izninle inneke tehti men ila sirat'il mustakim yani sen istediğini dost doğru yola iletensin. Ve bir kavliyi yine şu şekilde dua etmesi gerekir kişinin. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. İlla Yani yüce olan Allah'tan başka bir şeyleri değiştirecek bir güç yoktur. Evet Kadir hocam hızlı mı gidiyoruz? Yavaş mı gidiyoruz? Güzel abi bence şeyi e, bu kısmı bitirelim ki önümüzdeki haftanızdan şerhe başlayabilelim. Bence iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok hocam. Belki belki bir bir başlangıçta yaparız hocam belki belli olmaz. hocam iyi olur inşallah. He. Evet. Ve minha yine bunlardan yani dua değil de bu şeyler e, Zararları. kelam zararları. zararlarını anlattık. Ve minha bunlardan biri de ennel kavle baktik ennel tavle bir reyyi vel aklil fil fıkhi ve ha, ve şeriatta. Hocam ben buradan şu kanatı da vardım yani bu el hadis mantığı gerçekten fıkıda dönüştürmüş abi. Bilmiyorum kapılır mısın? Yani fıkıh öyle bir dönüştürmüş ki yani tamamen söz merkezli. İlke merkezli değil de söz yani. merkezli. Zaten kavganın o Ehl-i, ehli kavgasının temelinde de kıyas mı, eser mi kavgası da var. Yani o fıkhta uygulanan kıyas da Aynı. orada o kavganın sebebidir yani. Aynen. Tabii hocam yani bu sizin e, bizim için yeni bir şey değil ama e, arkadaşlar e, bunu altı çizili bir şekilde görsün diye vurguluyoruz hocam. Eyvallah. Evet, yani fıkıh ve şeriatta e, görüşle, tamam fikirle ve soyut akılla söz söylemek bidatun ve dalalatun nedir bunlar? Bidatçılıktır ve sapıklıktır. Feya yani fıkıhta ve şeriatta bu sapıklık oluyorsa, en yakına zâlîke fi ilmi tuhüd ve sıfatı bidatun ve dalalatun yani tevhid ve sıfatlar da bunlar daha çok daha çok sapık hayli hayli diyoruz ya yani üstadım bize burada şey iltifat ediyor herhalde yani sizler en büyük <gülüyor> sapık <Sizden daha gülüyor> sapığın önde gideni demek istiyor kesinlikle hocam tam oturdu yani sapığın önde gidenleri kimler keramcılar evet fakat قال Ali Ali bu bu başka Pezdevi heraladı. Evet, fakih olan hocam. Fakih olan Ebu Rusur. Ebu'l Usur, Ebul Usur e, şey dedeydi değil mi? Fakir fakih olan bu hocam. Bizimki değil, kelamcı değil. Bu fakih olan. Yok yani fakih olan dediğin şeydi dedeydi değil mi hocam? Yok hocam bunlar iki kardeş. Ebu Rusur Fahrul İslam Ali el Pezdevi. Ee, bizimki de şey e, Ebu Yusur Muhammed El Pezdevi Dedelerin adı Abdülkerim miydi istadım bunu Ola, onu, onu bilemeyeceğim hocam bir şeye bakarız evet. Diyaya bakarız evet. Neyse yani bu Pezdevi'ler çok o açıdan bazen insanın zihni karışabiliyor yani e, Fıkıhçıların ki Ebu Yusur hocam <gülüyor> Zorluk <gülüyor> <gülüyor> Bizimki Ebu Yusur Onu da belirtmiş olan. <gülüyor> Bari bir nüfes alalım yani bir ferah yapalım <gülüyor> Doğru, doğru. Yani bir şey bulduk yani. Yani, yani de olmasa gittik yani ustad. Evet, evet, aynı. Fi usulü fıkrat, usulü fıkrat eserinde şöyle demiştir: İnnehu lem yedid fiş şer'i delilun ala. Yani şeriatta şöyle bir delil yoktur. Yani bize ulaşmamıştır. Şimdi berede yeri kökü benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Yani aslında. Burada her bir kelimenin ilim dünyasında, kullanımında da böyle e, derinleşmesi oluyor. Yani çok e, metodolojik içerikler kazanıyor. Bu böyle de kötü, genellikle e, delil, söz, değil mi? Evet. Bu tür şeylerin evet. ulaşması anlamında kullanılıyor. Varit oldu evet. da diyoruz hocam Türkçe'de. Evet, aynen varit oldu yani ulaştı. Veya ulaşmadı anlamında. Yani bu bir anlamda dayanılacak e, zemini de ifade ediyor. Şeriatta böyle bir şey, şöyle bir delil yoktur. Yani hala ennen akle Bu da biraz mutlu e, bir Akıl zorunlu kılandır, e, vacip kılandır şeklinde bir delil bize ulaşmıyor. فَلَا en اَنْ يَكُونَ مُوْجِبًا وَاِلَّتَنْ بِدُونِ الشَّرِيمِ Yani aklın, şeriat olmaksızın bir şeyi zorunlu kılması veya bir şeyin temel nedeni olması, illeti olması mümkün değildir diyor. اِذِلْ اِلَلُّ Çünkü illetler, yani nedenler de diyebiliriz değil mi üstadım buna? Bu hükümlerin kaynakları, yani gerekçeleri. Evet, evet hükümlerin gerekçeleri, kaynakları. Mevbu'atu şe'i. Bunlar ancak ve ancak şeriat tarafından e, şey koyulmuş. Ve leysenil ibadizelike. Bunlarda herhangi bir kulların tasarrufu mümkün değildir. Yani ne diyor? Kul hiçbir şekilde ilke koyamaz. Niyennehum <gülüyor> çünkü bak dikkat buraya dikkat يَنَّهُ يَنْزِعُوا ile الشَّرِكَةِ bu neye meylettirir? şirke yani sanki işte Allah gibi insan da evet. halka evet. yolmuş gibi bir durum ortaya çıkar ki hafazan Allah direkt ila cehenneme zümera oluruz diyor فَمَنْ جَعَلَهُ مُوْجِبًا her ki aklı zorunlu kılan bir şey olarak görürse bila delilin şer'an yani şer'i bir delil ortaya koymaksızın akıl zorunlu kılandır derse fakat gavaza hatta ibade yani hatta aşmıştır kulların gelebileceği sınırı aşmıştır yani kulun sınırını yani ne demek istiyor kibarca kulluktan çıkmış ilahlık iddia etmeye başlamış demek istiyor ve taadda an hattı şer'i ala veşinat yani inatçılık uğruna tamam mı? yani hırs uğruna şeriatın sınırlarını aşmış olur. Hocam bundan evet. maturide nasiplenir. Ee, biliyorsun e, bu kelamcı hanefiler maturide olsun burada e, vahiy yoksa da akıl e, marifetullah konusunda muciptir. E, ama bakın dönüşümü de görüyoruz. Hanefiler içerisindeki öbür damarı görüyoruz. Pezdevi Serahti damar, öbür damardır. Fakih müte e, Hanefiler damarı Ne kadar konumlandırmada şey yok. Akılın herhangi bir mucip özelliği yok. O mesela İmam Maturidi ve o kelamcı Hanefilerde marifetullah konusunda mesela akıl muciptir. Yani kinayeli bir geçirme yapıyor, yapıyor hocam. Tabii Abi, yani değil. öbür Hanefilerde nasipleniyor bu konu şeyden de yani e, aslında o şeyi de e, ekleyebilirdi mesela değil mi? Yani matur mucip mucib diyor ama e, mutecreden farklı olarak hikmete binaen mucib diyor. Değil mi? Yani Allah'ın hikmetinden dolayı. Hikmet, e, kavramıyla yani Allah gibi böyle bir şeyi kılan değil e, keşfeden, ortaya çıkaran anlamında böyle bir şey var. Evet, tabii. Onu, evet. onu bile açıklama ihtiyacı duymamış herhalde. Bir de hocam ona karşılar zaten bu kanat. Yani bu fakir kanadı o, o fikre de karşı. Hani e, aklın bu noktada aklını sorumluluk getireceği fikrine de ona karşılar. Bu iki grup hanefiler içerisinde de çatışan gruplar yani. Evet o çok şeyler. enteresan hocam. Bu <gülüyor> e, buhara buharallar genellikle bu şeye çok giderler hocam. Hicaz tarafına Hı -hı. göçmüşler yani. Ee, bu şey şey zamanında da yani bu son 100 yıl içinde de gidenler var. Herhalde ta kökten gelen bir şey hocam. Hocam şu Sever da var. Ee, Sever kantliler bir yere gitmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok şu da var hocam, e, affına sığınarak. Bu e, Mehmet Kalaycı Hoca'nın bir makalesinde değinmişti. De, o dönemde e, bu şeyinde Es-Sevadül Azam'ın yazılmasına sebep olan olaylar zincirinde de var. Ee, bu Samaillerin bir hükümdarı şeyi e benimsiyor, Karmatili, İsmailili yani. Karmatili evet. benimsiyor. Daha sonra iktidarda bir değişiklik olunca bu sefer Karmatiler tam olarak devlet düşmanı haline geliyor. Ve e bunun faturası kelamı ve kelamcılara da çıkıyor. Yani kelam yapmak Karmatii olmaya, Hanefiler burada dönüşüm yaşıyorlar o bölgedekilerde. Yani kelam kötü diyen, evet. yani Ebu Hanefe'nin işte kelam yapıyordu ama sonra tövbe etti diyen vesaire... Ve bu e, karmatilik sebebiyle Hanefi'lik içerisinde böyle bir ciddi bir dönüşüm ve e, bölünme gerçekleşiyor. E, öyle evet, bir etkide yani, var. Yani. Dediğim gibi Üstad'ım, yani şimdi o e, tedvin döneminde Merkez, Çufe, Irak olmakla birlikte ondan sonra e, Semerkant ve Buhara tarafına geçiyor, dediğin gibi. E, se, yani Semerkant Ehlirey Okulu gibi Buhara, evet, El hadis Okulu gibi e, sanki bir nevi o, e, o gerçekten çok önemli bir hikaye, doğru diyorsun hocam. E, yani Hanefiler arasında yaşanan bir mihne ve ona karşı yapılan bir mihne olarak da değerlendirmek gerekir herhalde değil mi? Tabii tabii hocam. Ya, işin içerisinde hocam, e, hani siyasetin de taraf olması söz konusu olunca bu tip e, ciddi sert dönüşümler oluyor. Bu dile de yansıyor. Bu sertlik vesaire de ciddi anlamda yansıyor. Evet, aynen. yani Aslında her şeyin arkasında siyaset vardı hocam. Yani bilmiyoruz ne zaman o olgunluğa erişir, erişe, yani şey olarak diyorum, sosyal muhayyile olarak Müslümanlar ne zaman o olgunluğa erişir onu bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Evet. Siyasetten tamamen bağımsız. Kim olursa olsun yani ilmin ahlakıyla neyse arkadaş ya, ya görüşü doğru da olabilir, yanlış da olabilir ondan dönmeden bir ahlakıyla hareket edebilen bir tefekkür nasıl oluşur bilmiyoruz. Hocam insan yani Allah Allah bu hürmete nasip etsin özüm inşallah. İnsan duası bu hocam meleklerde dedi ya kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak. mi? Yani insan ol gücü nereden devşirecekse bunu kullanır hocam hiç fark etmez. O Doğru. yüzden Doğru. bu şey yani onu sıfırlamak mümkün olmayacak yani. <gülüyor> Doğru. Neyse hocam biz e, Hazreti evet. Adem'in Tevbe bayraklarlığını yapmaya devam edelim. Her şeye rağmen. Evet ve minha yine kelamın zararlarından bir tane daha. Nedir o? El-İsvahu Şimdi İlham Hocam da ya geldiğine pişman olmuyoruz, Olmaz inşallah. Neymiş ya bu kelam? Tırmadan <gülüyor> zarar <açıyor. gülüyor> Ve minha bunlardan biri de Alçgağı ile kelimin hükümleri ve atbargimin safhayı. Yani bu sefih takımından olan e, e, biz hikmet ehliiz diyen ve onlara tabi olanların sözlerine kulak verme. Yani felsefeye, felsefecilere falan bunlara kulak verme. Hayır ki onlar Arabu anil ayatim nazileti min esemay. Bunlar nedir? Bunlar gökten inen ayetlere yüz çevirenler. Yani vahiy yok sayanlar. Waqawu <gülüyor> mal juhala il ladin yiznu yiznu fih annhum وَالْعُلَمَاءُ yani böyle kendilerini akıllı alim zanneden cahillerle oturup kalkan ve böyle konuşa konuşa derinleşen adamlar. Yani saçmalıkta master yapmış adamlar, saçmalıkta saçmalamada zirve yapmış adamlar demek istiyorum. Öyle anlıyorum. Vakit bak. Arkadaşlar dedim ya yani sonunda işi ayetlerle bağlayacak. Şimdi bu ayetlerin bağlamına baksanız belki bambaşka bir hikaye var ama buradan nereye bağlıyor bu çok ibretamiz bir şeydir. Maalesef birçok bizim Kenan kitaplarında böyle biz buna cımbızlayıcı şey de diyebiliriz. Bunlar alınıp böyle çok rahat kullanılıyor. Evet görelim bu örnekleri. وَقَدْ نَبَّهَ اللّٰهُ تَعَالَ عَلٰى ذَارِكَ Allah bu konuda uyarıyor في kitab-ı kitab keriminde حَيْثُ قَالَ şöyle diyerek وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوبُونَ ف۪ي آيَاتِنَا gördüğün zaman yani bizim ayetlerimizin altını oymaya çalışanları gördüğün zaman diyebilir miyiz üstadım böyle yani hı hı. acaba nereden bir eksiklikta bunun tam, değil mi? Evet. evet. Muhtemelen münafıklar yani çok enterese. Münafıklar, yani münafıklar hakkında evet. inan gayet muhtemelen. Münafıklar veya müşrikler yani. Yani e, aslında çok bilinçli bir iş yapılıyor hocam burada. Ben onu yani bu bilinçsiz bir şey değil. Yani e, felsefeyle uğraşan, kelamla uğraşan bunları işte, müşriklerle, münafıklarla aynı konuma koyma durumu var burada. Belki daha da beter yapılan bir şey var ama kendisi gibi olanlar mümin, Müslüman e, gerçekten çok tehlikeli ve yanlış bir bakış açısı. Ey yani Bittevilatil Fasideti ve işte böyle fasit yanlış yorumlarla konuya giren anlamında. ve dhabiratil kaside veya böyle kaside kesat işler kesat diyoruz ya Türkçe'de de satışı olmayan, müşterisi bulunmayan ifadelerle yapılan yorumlar. Fa'agrid anhum Onlardan yüz çevir, hatta Yakubu fi hadisin e, gayri. Yani e, başkasının sözüne e, alana kadar. Şimdi, bu hangi ayet? Burada ayet numarasını da koyulur. Şey, 6'ya 68 Bir de nereden bakalım. 6'ya 68 Evet, ey peygamber ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanlarla karşılaştığın zaman başka bir konuya geçmedikleri sürece onların yanında durma. Olur da şeytan sana bunu unutturursa hatırlat, hatırlatma, hatırlat hatırlamaz. Onların yanından ayrıl ve sakın o zalimler müşrikler grubuyla bir arada bulunma. Yani bunlarla tartışma. Fe inne manel ayeti bu ayetin manası yeşmüluhum yani hepsini kapsamaktır. Bizim ibretu, burada ibret anlacak şey bir umumil mebne yani inadilen şeyin geneldir, la bir hususi sebep yani hususi sebep değil de falanca filan caktığın şekilde değil, genel itibariyle veya ilkesel, yani ilkesel temelde anlamak lazım. Nederik bu anlamdan ötürü ve tevilatul baatlatu Vat Tahriifatül Atilet, yani yanlış, asla aslar olmayan, gerçek olmayan yorumlar ve e, arızalı, sıkıntılı tahrifler, bozmalar, kattekuunu kufra, bunlar küfür olabilir. Vat kattekuunu fiskan, bunlar bozgunculuk olabilir. Vaka takunu masiyete. Ya Ta bildiğiniz üzere kat muzarif yılın başına gel zaman ihtimal belirtiyor. Bu günah olabilir. Vaka takunu hata Bu hata olabilir. Wal hata ufi heder badi. Yani bu bağlamdaki hata, yani itikadi konulardaki hata, gairu mağfu win ve merfu in. Yani bunlar affedilir cinsten veya ortadan kaldırılır cinsten değildir. Bi khilafil hatai içtihadil furui yani furua dair konularda yapılan içtihattaki hatadan farklı olarak bu itikadi konulardaki hata adamı götürür. Haythu la vizre yani o furua dair konularda burada günah yok ya yani. Hıristiyanlar bu burada kendilerini kurtarıyorlar önce. Ya isabet edersek yani isabe deste de adam şey. Ama kelamcı böyle diken üstünde olacak yani. Ya adam burada gayret ediyor düşünüyor. Evet yani e, ya bu bu noktaları arkadaşlar özellikle vurguluyorum ki değil mi Kadir hocam? Yani Kadir hocam da bunu tadını çok almıştır. Bu satır aralarında çok muazzam bilgiler elde ediyorsunuz. Çok güzel analizler yapabiliyorsunuz. Ee, ne diyelim, dünya görüşlerini tanıyabiliyorsunuz. Mesela bak, bu cümlede öyle bir şeydir. Yani bilmiyorum, böyle gerçekten çok kuvvetli Arapçası olan keşke psikologlarımız, sosyologlarımız olsa da hocam. Yani metinler sırf bu açıdan baksana. Yani şu metni yazan kişinin nasıl bir psikolojisi vardı. Nasıl bir sosyal ortamda yaşıyor? Çok muazzam şeyler çıkar üstel. Ee, ben bak, bak ifade bak. Ben ecrin, de bu alandaki. Aksine yani onda derece derece ne vardır? Ee, ecir vardır, karşılık var. Hata yapsa bile az bir parça bile şey alır. Ee, ne diyelim? Karşılık alır, mükafat alır. ''Ve halde ve bu şekilde ''tebeyyene veçhul farkî'' yani şu fark ortaya çıkmıştır. Nedir o fark? ''Beyne işte i ehlil bid'ati ma'a yani bu maden sonraki e, anladığı şekliyle o kişilerin üslubunu yazıyor. Diyor ki, bid'at ehlinin düşünmesi, yorum yapması, tamam mı? Görüş belirtmesi, Bunlar ne üzerinedir? İhtilaf üzerinedir. Yani buradaki ihtilafı kötü anlamda kullanır. <gülüyor> Nedir o? Bozgunculuk çıkar anlamı. Ve beyne ictihad ehli sünneti. Ve ehli sünnetin ictihadı yorumu arasında. Şimdi buradaki er sünnetten kastı tamam mı? Söz ehli demek. Tamam mı? Rey ehli demek değil. Bunu da ayrıyeten ifade edelim. Bu nedenle zaten el-Hadise de müstadım El Sünneti Hase demişler, has halka şeklinde. Ma tilafihim. Onların şeyi nedir? E, i̇ttifak kurmak, birleştirmek. Yani bu e, kavramları şeyden hatırlarsınız. Birinci Dünya Savaşı dersini gördüyseniz, itilaf devletleri, yani böyle Birleşik Devletler. Ondan sonra bunun karşısında ne vardı? Mihver devletleri, mi hocam. Mihver devletleri de işte Almanya merkezli savaşından herhalde onu kastediyor. Şimdi bu buradaki tem, düşünce e, Bağdat'in el farkında da görüyoruz, hocam. Bu mesela 73 fırkadesini naklettik. Ona diyor ki buradaki o cehenneme girecek fırkalar hı hı. fıkıh fırkaları değildir. Çünkü bu fıkıh fırkaları birbirlerini sapıklıkla küfürle suçlamazlar. İhtilaf ederler. Dediğim gibi işte hata yaparsa bir sevap. Duysa ve dersi iki sevap. Ama itikadi, kelam fırkalar böyle değildir. Onlar birbirini sapıklıkla nispet eder, teberri ederler, tekfir ederler. O yüzden bu cehennemlikle ilgili bu fırkalar tamamen kelamla alakalıdır. Fıkıh fırkaları değildir der. Aynı düşünce burada da görüyoruz. Evet, evet aynen, aynen. Yani artık bu kemikleşmiş, bu oturmuş hocam. Bunu görüyoruz yani bu şeyde. evet gerçekten hocam bu hanifelere ihtiyaç var hocam yani o, o, o kanaldan devam hocam Allah nasip edersin evet. Evet. ve yuşilu ileyhi kavlu teala yine Allah-u Teala'nın şu sözü de bu konuyu işaret ediyor yudillu bihi ketiren yani onunla birçoğunu ne yapar dalalete düşürür ve yehdi bihi ketiren yine onunla birçok insana da hidayete eriştirir. Ve yünezzilu minev Kur'an'ı Kur'an'dan indirir. Mâ huve şifaun ve rahmetun dil Müminlere şifa ve rahmet olsun diye. Vela yeziduz zalimine illa hasara. Ee, ve buna yani ancak bu zalimlere zarar verir. Başka hiçbir kimseye e, şey vermez. Yani şunu, bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Yani böyle bir Toplum içinde insanlar arasında yani adamın birisi geliyor, sizin yaptıklarınızı anlatıyor, sallıyor, mallıyor falan. Ya seni kastetmiyorum yani söz besleme dışarı der gibi bir şey var. Bilmiyorum fark ettiniz mi öyle bir uçuk var. Evet, vefil hadisi hadiste de geçtiği üzere el Kur'an leke au aleke yani Kur'an senin lehine veya aleyhine nedir? Delildir. Fehve Bu şunun gibidir Kebahrin nili Yani Nil denizin, yani, Nil Bilmiyorum nil, nil lehnini gördünüz mü arkadaşlar? Ucu bucağı gözükmez. Yani şey gibidir, deniz gibidir. Yani bir kıyısından, hele de o Tahire'de, bir kıyısından karşı kıyı der ki yani 3-4 kilometre falan olan yerler var. Yani. Öyle değil. Çok büyük bir şey. Ma'un lil mahbubine Nedir o? İşte sevenler için bir denizdir. Sudur. Ve dimâun lil mehbubi'ne. Yani hayat veren bir kan gibidir. Sevenler için. Tel vacibu alel muslimine ecma'ine. Bütün Müslümanlara gerekli olan şey nedir? İttiba'u Seyyidil Museli'ne ee, Peygamberlerin Efendisine uymaktır. Ee, el mutabiqi lima câe bihi Akide tesairin Yani Bu Ben böyle anladım bilmiyorum e, Farklı bir yönerim varsa paylaşırsan Sevinirim Kadir Hocam yani diğer peygamberlerin getir yani onun getirdiği diğer peygamberlerin getirdiğine mutabıktır, evet. uygundur. Yani bütün üret evet. geleneğini savunduğu için anlıyor hocam? Evet, evet öyle hocam. Ee, evet. Onun getirdiği şey, diğer bütün peygamberlerin hakidesine uygun Evet, eyvallah. Ee, Ve ayyene li kitab kitabil mubinim. Yani o tayin etmiştir, belirlemiştir, değil mi? Apaçık evet. olan kitabın açıklamasını ortaya koymuştur Hz. Peygamber. Yani onu yapmamızı Yani o, onu tayin o, açıkla ha, o açıklamaları da ne olarak sunuyor zimnen burada? Tamamıyla hadis literatürü olarak. Yani açıklamak Peygamberin görevidir, senin değil, aklın değil. Allah Peygamber açıklasın diye yaptı. O zaman neye bakacaksın? Hadise bakacaksın. Başka bir açıklayıcı ha, aramayacak kesinlikle. Ve kad beyyana subhanahu emra. Burada fail Allahu Teala değil mi hocam? Evet. Hı hı. Ee, Allah işini açıklamıştır. Emrini, tamam yaptığı şeyi açıklamıştır. ve ee, azu meş'ne ve kadru. Onun şanı değeri yücedir. Haysu akseme binefsihi fekale. Veya şöyle de okusak bence caiz gibi hocam. Ve azzeme şe'nehu ve kadrehu. Yani onun inşallahın değerini Evet. Şey koymamış hocam bir de. Şette. Evet hocam. Sanki onu da kast ediyor gibi geldi bana. Haysu akseme binefsihi Allah kendisine yemin ederek fekale şöyle demiştir. Fe la va yani Allah'a yemin olsun yani Rabbine yemin olsun ki la sana inanmayacak. Hatta hattimuke yani seni hakem kılmadıkça. Yani seni aralarında hakem kılacaklar. Eğer kılmıyorlarsa böyle bıyık altından gülüyorlarsa yan gözle bakıyorlarsa o olmaz. İman ettik bir şey olmaz. Yani aralarında tartıştıkları ihtilafa düştükleri şeylerde seni hakem kılıncaya kadar onlar iman etmiş olmazlar. Tümmer daha bitmedi. La yecidu fi enfusihim haracan ve yani sadece hüküm vermen değil, sen hükmü verdikten sonra örneğin onların alehillerine oldu. Yani kendilerinde, kendi işlerinde bir ağırlık hissetmeyecekler. Min ma yani senin verdiğin üçüden dolayı. Ve yüceldim u Sana tam bir teslimiyetle boyut demedikçe, onlar i̇man yapmazlar, edin. iman etmiş olmazlar. Yani dediğim gibi hocam, burada münafıkları işaret ediyor. Ee, yani kelam yaparlar, bir nevi eşittir münafıklar gibi. Ve akbara haber veriyor ki burada ennel munafikina munafıklar يريدون أن en إلى غيره yani e, Hazreti Peygamberi de aşıp başka bir adamı ne diyelim hüküm verici olarak istiyorlar evet ve ennahum iza duu pardon iza duu ila Allah'a davet edildikleri halde Allah'a çağrıldıkları halde kim tarafından çağırıyor? Hazreti, Peygamber. Hazreti Peygamber'i. Bırakalım. Çünkü o bizim kafamıza göre hüküm vermiyor. Kafamıza göre hüküm verecek bir adam bulalım. Mantı. gibi. Ey kitabihi ve resulihi. Yani Allah'ın kitabına ve resulüne çağrıyor. Evet yani hakikaten yani şimdi işte ayet, hadis deyin ya, sanki gerçekten burada Hazreti Peygamberle Kur'an'ı bir ayırma durumu var. Bu bu şeyin işin detayına indiğimiz zaman görüyoruz. Ve Onlar onlar iddia ediyorlar ki enhum inna aradu ihsanen ve tevfiqan ve Yani biz en güzel işi yapalım. Çok başarılı bir şey olsun. böyle insanları ikna etsin. İşi bütün boyutlarıyla kap, kaplayan, çözümleyen bir şey olsun istiyoruz derler. Kema yebûluhu kethirun minel mutakellimine vel mütefelsifeti ve gayrihim. Güzel. Yine <Yani, gülüyor> <gene> geldi. <gülüyor> arkadaş, evet arkadaşlar bugün doyduk. Gerçekten bayağı doyduk yani şeye. Yani hakikaten hocam kelamcılar ne diyelim çok çelik gibi bir tabiata sahip olmalar lazım hocam. Yani bu kadar hakareti yiyip de hala kelamla uğraşıyorlarsa <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> bir et evet, Yani evet, aynen. Ee, şeylerin dediği gibi diyor. Birçok kelamcının, yani felsefecinin ve diğerlerin dediği gibi. Ne diyormuş bunlar? İnne mâ nuridu en nuhsinel eşya'e Biz varlıkları güzelleştirmek istiyoruz bil cemiyi beyne kelam il embiyai ve hükümler, sözleri ile filozofların sözleri birleştirerek. Ve kama yikoluhu kethilun min al muttadiyati min al Yani böyle burada da biraz tasavvuvlara girdiyordu. Böyle zütt haberlerin idaçlar var. Bunların çoğu da. Aynı böyle diyorlar. Ne diyorlar onlar? İnnemâ nuridul ihsâne Güzelleştirmek istiyoruz. Neyi? Bil cem'i beyne l-îmâni vel-iqâni vel-tâvfîgî Yani böyle iman, işte kesin kanaat, başarı yapmak istiyoruz. Neyi? Nasıl? Neyi arasında? Beyne şerîati ve tarîgati vel-hakîfîgî. Yani bu şeyin yolu değil mi? Pasavuf yolu. Şeriatla başlar, tarikatla başlar, sonu hakikattir. Bunların arasını en güzel şekilde bulmak istiyor Derler. Halbuki ne yaparlar diyor? Ve yedusune kihah tesai ise medahi bihim el bahtilade. Bunlar sokuştururlar. Tam o e, sapık görüşlerini, yanlış görüşlerini hakikatin arasına sokuştururlar ee, Şimdi burada arkadaşlar bak şey diyordum desa dese ise medehi bihim el batıl diye, yani batıl diye niye okumadım? Şunun için, şimdi sıfat, mevsuf, eğer marife ise, o şeyde marife olacak ya, burada e, mevsuf hangisi, e, pardon sıfat hangisi batıl et değil mi? Burada mevsuf ne? Dese ise mezahibi. Yani izafet yoluyla şey olduğu için, marife olduğu için kafalar karışmasın. Bu açıdan tekrar bu şeyi hatırlatayım dedim. Ve meşaribahum el atilete. Yani meşrepleri, hayat tarzları böyle atıl, hayattan kopup, bununla ne yaparlar? Hakikatin arasına bir şeyleri sokuşturup o yanlış görüşlerini pazarlarla demek ne gibi tam ne hangi kavramları sokuşturuyorlar? Minel hulul ve ittihad. Hulul ve ittihad kavramları. Eee ve'l ittisal ve'l Bunlar teknolojik kavramlar arkadaşlar. Sözlüklerine bakıp derin şey yapabilirsiniz. Daha geniş bilgi alabilirsiniz. Ve'l ittisal ve'l infisal birleşme ve ayrılma gibi ve'd'en ve vücudil mutlakı mutlak varlık iddiası yani işte bu vahdeti vücuda söylüyor herhalde evet. yani esasında tek bir varlık var evet. Allah'tır, diğerleri bunun yansımasıdır gibi bir görüş ve ennel mevcudati bir esriha aynil hakkı esasında tamamıyla bütün var olanlar hakkın bizatihi kendisidir gibi gibi ve te vehmuna annahum bunlar dehme diyorlar fi makamil cemiyetih ne diyelim hocam bu makamil cemiyete birleştirme makam diyebiliriz Veya işte yani, yani böyle kendilerini birleştiren yani bir makamda görüyorlar yani zahirle batınla ya şöyle de diettim mi yani yani kendilerini karar verme mekanizması olarak görüyorlar da diyebilir miyiz hocam? Olabilir. Şeyle de alakalı olabilir bu. Vahdeti vücut düşüncesinde. Bütün dedi ya, bütün mevcudat hakkın bizzat kendisi de böylece onlar ne yapıyor? Her şeyi birleştirmiş oluyor. E, halkla halkı, evet. zahir ve batını, şeriatlı tarikati. Hepsini bir, kendilerini orada görüyorlar. O makamda görüyorlar. Her şeyin birleştiği bir makamda. Evet. Aynı. E, vel hali de diyebilir miz? Fi makamil hali. Elzemiyeti vel acaba gider mi? Yürgül koymuş ama. Ne vel hal. Sanki yani birleştiren <gülüyor> ve birleştiren ve bunu yaşayan. Bu hal şey olabilir. O zaman. Vel hal, e, bu vel hal şey e, mütteda düşünebiliriz. Onların şu, esas hal gerçek durum ise evet, şu vel hal. En nehumunlar fi halit tefrika. Evet. Evet, yani onlar tefrika halindedir ee, evet. ve dalaliz zındakati, zındıklık, zındıklığın sapıklığı içerisinde evet. diyor. Hocam burada evet, yani bir şey bu... çizmek isterim. Ee, kusura bakmayın, bilmiyorum. Şimdi burada. Esnaflığına. E, ne dediğinden daha ziyade burada e, Ali el kendisini konumlandırdığı yer önem önemsiyorum. Şimdi. Ali el iki gruba sataşıyor burada dikkat edersek. Bir tanesi kelam, yani buradaki kelam aslında felsefi kelamdır hocam. Ee, yani o Razi Hı -hı. yaptığı ve sonrası dönemki o felsefi kelamdır. Diğeri de e, Sufiler. Yani şeriat, tarikat, hakikat söylemine sahip o dönemi Ki Ali el yaşadığı dönem malum e, Hicri 10. yüzyıl miladi 16. yüzyıl falan o dönemde Sufilerin İslam dünyasında ciddi bir şey var. Yani bu Sufi kanadı da burada vurmuş oluyor. Vahdet-i vücut düşüncesine özellikle. O yüzden Osmanlı'da bir gibi çizgisi bu vahdet-i vücut karşıtı, bu karşıtı, bu tarikatleşen tasavvuf karşıtı olan cephenin en önemli referanslarındandır aleyh-i Kari. Çünkü bu Kanada karşı kendini Doğru. konumlandırıyor. Bir tarafta felsefi kelam yapanlar, Osmanlı'da düşünün işte Molla Fenari ve onun e, takibi düşünün, bir tarafta da e, Vahdeti Vücut düşüncesiyle e, olan hem bu düşünceyi taşıyan Molla Fenari gibi yani işin metafizik tasavvuf yapanlar hem de tarikatleşen o halvetilik vesaire gibi bu gruplara karşı da kendisini konumlandıran bir noktada e, bu durumu. Hakikaten enteresan, dikkat çekeceğim. Yani bir anlamda hocam o Kadızade'ler ile Sivasiler arasındaki olayın bir arka planını da okumuş oluyoruz burada. Hocam Ali El Kari yani en önemli Sivaslı... referanslarıdır. En önemli referanslarıdır Kadı Zadel'i çizgisinin Ali El Kari. Ee, ve Şerhul Fukur Sivas... Evet, bu Sivasiler yanılmıyorsam sanki Halveti, Halveti. Melami Neşet değil mi? Halvetiler hocam. Ee, senin hemşerilerin e, işte Abdül Mecit Sivas'i hocam şeyde Sultan vaaz verir tam karşısın Ayasofya'da da Kadızade Mehmet Efendi vaaz verir e, Abdül hmm. Sivas'idir e, işte senin geçen sağ olasın benimle paylaştın Abdül Ehat Nuri bu Abdül Mecit yeğenidir hocam eee Kadızade Nevzat'ın bebeğin üzerinde onların küfür üzere öldü şeklinde görüşler söyleyince Ali el Kariye referans vereceğim onun altını çizeyim. Çünkü Ali el Kariye'nin bizzat bebeğin resmini küfür üzere dair müstakil risalesi o vardır. E, bunun üzerine Abdülmecit Es-Sivasi de yeni Abdülhadi diyor ki bunlara karşı bir risale yaz diyor. He bebeğin resimle ehli necat olduğuna dair o risale işte e, Semih Ceyhan Dostum sağ olsun şey ya. Bu, bu burada da burada da ele alacak zaten hocam. Bu Şerif evet, Krepberdi de yer veriyor. Abi. abi. Ya demek hocam bu e, şu da tescillenmiş oluyor. Bu Sivaslılar hep böyle garibanların yanında duruyor. <gülüyor> hocam bak değişmemiş. Sendeki şeydi de baktığınız zaman vahşi çizgi değişmemiş. <gülüyor> Abi Allah Allah Allah daha da çoğalsın yani bütün dostları Tabii bu nisbeler falan bunlar işin şakası bir yana. Evet e, Merve diyor ki hocam Sufiler de Ali el-Kari'yi referans olarak. Yok öyle bir şey diyemeyiz çünkü Ali el-Kari çok karizmatik bir adam yani seçmeci olarak Osmanlı <gülüyor> ölemasının tümü yeri geldikçe Ali el-Kari'yi gösterirler ama e, Kadızade'li çizgisi Sufileri dövmek için özellikle kullanır. Yoksa diğer çizgide Ali el-Kari'yi kullanır. Çünkü Ali el-Kari bir karizma kazanmıştır yani o dönemde. Ee, Karşısında durulacak bir adam değildir. Ama Kadızade özellikle Sufileri dövmek için kullanırlar Ali el-Kari'yi. O zaman yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Molla Ali el-Kari zamanının Ahmet bin Hanbeli gibi. Evet, biraz onun gibi ama çok da Ahmet bin Hamdan kadar da rejiddi yok, değil. Yok, yani şey, e, yok e, fikir anlamında benzetmiyorum hocam. Duruş, Etkinlik tabi. anlamında. Hocam, yani yanlış, yanlış anlaşılmasın. Hocam Mekke'de yazıyor, de, bir risale yazıyor hocam. Anında Anadolu'da. Yani o kadar yapıcı ya, ya Hocam yani Allah hepsine rahmet eylesin. Yani Ali'l-Kari de bizim büyük bir değerimizdir. Ona bir şey demiyoruz. Ha, burada kelamcıları yerin dibine soktu diye kızıyoruz, rızıyoruz ama... Yine bizim şeyimizdir, değerimizdir ayrı mesele. Yani oradaki kastım etki açısından. Evet. Yani evet. etki açısından. Yani bir e, meşruiyet zemini olarak kendisini diyoruz. Evet, Değil tabii. mi? Çok yakın takip ediliyor hocam, çok yakın. Ali Erk kardeş. Şey, e, memleket olarak tam neredeydi hocam? Allah büyükarşı. Hocam sanırım Mısır doğumlu olsa gerek. E, ama daha sonra Mekke'de özellikle gelecek. çoğunu, Orada geçiriyor. Yok köken, köken itibariyle şey miydi hocam? Yani ben çok e, hayat hakkında bakmadım da Orta Asya mıydı? Şey miydi? Hocam, yani Türk her kökenli hatta mi? Arap kökenli diyorsun, mi? Hocam, Herat'ta doğmuş. Herat. Evet. Ee, doğru. el her her de deniyor hocam. Doğru dedim. Şimdi hatırladım. O kitaplarda el her evet. diye de geçiyor. Herat'ta doğuyor. İlk tahsini orada yapıp Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Paris'in evet. kökenli mi, Türk kökenli mi Üstad'ım? Bu, Diyan maddesinde ona dair bir şey söylememiş hocam. Ee, evet, bunlar çok tartışmalı ki, konular oluyor zaten hocam. Evet. evet, etnik köken özellikle, öyle. Evet. Neyse hocam, dediğin gibi ya biz... E, metne başlayamayacağız. En azından şeyi bitirelim. yani. <gülüyor> <gülüyor> şey <Biraz> susayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çok şey yaptım. Neyse. وَقَدْ يَتَفَوَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَمَلِّكَةِ وَالْمُتَامِرَةِ Yani bu ne diyelim bu çerçeveye, bu bakış açısına sahip olanlar böyle bu komploci tiplerin bir çoğunun ağzından şu sözler dökülür. İnma nuridul ihsane bi siyasetil hasenetil Yani biz böyle harika güzel bir siyasetle en güzel şeyi yapacağız. Eee ve beyneha ve şeriat. Yani burada kastı siyasete mi gidiyor hocam yoksa felsefeye mi gidiyor? Ve şey tasavvuf da bu hocam. Yanılıyor muyum hocam? Vesâfî hocam, pardon sesin kapalıymış. Vesâfî, ile şeriat arasını böyle birleştirmek, bulmak istediklerini söylerler. Bu ee, yani. men talebe en yahkume fi şey'in min dini. Yani din konusunda din dinin herhangi bir konusunda herhangi bir şeyde hüküm vermek isteyen herkes. Zayda ma'sebe anil nebi sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem. El amin. Yani Hazreti Peygamber'den bize ulaşmadığı şekliyle din konusunda hüküm vermek isteyen bir kimse ve yozunu anne zelik'e müstehsin'ün fi Babil yakin'i ve bunun yakin'i bir bağlamda çok güzel olacağını zanneden e, kimse ve anne zelik'e ve anne zelik'e dâmi'ün binma jabe-i Rasûl ve binma yuhalifû'u min al-bukûl Hazret Peygamber'in getirdiğiyle akılların onunla çeliştiği şeyleri birleştireceğini zanneden bir kimse. Felahu nasibun min Bundan bir şeyi vardır. Nasibi vardır ama bu iş tehlikeli diyor. Doğru mu anlıyorum hocam? Evet, evet. Nasibi yani herhalde şunu kastediyorum. Belki az buçuk, az buçuk doğruyu bulabilir ama yani yüzde doksan çeye gitmiştir, mahvolmuştur demek istiyor. Yani ve haramun aleyhi atraki ila ma Yani bu konuda yani ilerleme kaydetmesi, bu konuyu geliştirilmesi nedir? Haramdır. İz kaldı ki ma ta'ab irrasul resulün, Resulün Hazreti Peygamberin getirdiği Kafin, Şafin, Kamil yeterlidir, şifa verendir ve tamamlayandır. Yani hocam bak burada şunu dese, Kur'an'ı kastederek dese uzlaşabilir değil mi hocam? Çünkü Kur'an olunca hocam işin içine yorum da giriyor. Ama diyor ki bak burada şöyle bir iddia var. Kur'an gibi hadisi de bunun içine sokuyor. Evet. E hadis nedir, açıklayandır. E Zaten açıklanmış kardeşim. Sen niye boşuna kafanı yoruyorsun diyor. Ha senin yapacağın en fazla olsa olsa böyle çelişikmiş gibi düşünen rivayetleri şey yapma, uyuşturma. Tabii. Başka da yapacağım bir iş yok. Hazreti Peygamber'in getirdiklerinin karşısına akıllı koyuyor hocam zaten. Dikkat edersen. Aynen. Böyle bir ilişki koyuyor. Tebeyine hükmü zaten bu, bu cümleden de onu anlıyoruz ki orada tam Hazreti Peygamber'in getirdiğinde her doğrunun ve yanlışın hükmü apaçık vardır. Vakat Ayullahü Taala, Allahu Teala buyurmaktadır ki vela telbisul hatta bir yani hakka batıl elbisesi giydirmeyin. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ Hakkı da gizlemeyin. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bildiğiniz halde. <gülüyor> Ve hadi işte bu biraz önce söylediğimiz şey كَانَتْ طَرِيْقَةَ السَّابِقِينَ الْاَوَّلِينَ Nedir bu? işte ilk yani bu ilk nesillerin yolu budur. وَهَيَّ طَرِيْقَةُ تَابِعِينَ Tabi'in طَابٍ neslinin yolu budur ve men ba'dahu min el onlardan sonra gelen müştehit imamların da yolu budur ve وَأَكَا akabiril ve müfessirine tefsircilerin büyüklerinin de yolu budur ve a'zamil muhadditine hadislerin büyüklerinin de yolu budur bak saydıkları şeye dikkat edin arkadaşlar yani e, kelamın büyüklerine hiçbir şekilde yer vermiyor. Ve umdetis sufiyetel mütekaddimîn. Yani ilk dönemdeki evet. Sufiler de, sufi önderler de böyledir. Zühd dönemi deniyor değil mi hocam buna? Evet hocam. Ke de Ke Davudı Ta'i, Davudı muhasibi ve sırri sakti gibi alimler de böyledir me'rufün el-Kerhi ve kerhi, bardadi gibi. Ha, sonradan gelenler arasında da vardır diyecek. sonradan gelenler kim e, Ebu Necib'in verdi. Bu bizim bildiğimiz e, maktul değil de mi hocam? Maktul olan Süre verdi. Hocam eee o Ebu Necib değil mi acaba? Bir bakmam lazım ama. Eminim. sanki yani çünkü o maktulu süre verdiği bunların çok olmaz uymaz bilme geliyor. Evet evet doğru doğru değil hocam Biraz o işraki klasik. çünkü doğru diyorsun o işraki çünkü evet. bu Ebu Necip hocam evet. sufi, fakih ve muhaddis olarak geçen kişiymiş evet zaten burada da belirtiyor evet doğru hocam ee, sahibi avarifül marif yani avarifül marif isimli kitabın yazarı ve şeyh Abdül Kadir yani Abdül Kadir Geylani bahsediyor. Ve bil Kasim el Kuşeyri. Kuşeyri ile en e, Kuşeyri de bu bizim şey değil mi hocam? Evet evet ıslahı şey Eş'ari olan. Yani bu İmam Eş'ari'nin talebesi olan değil mi hocam? İkinci e, ikinci kuşaktan. Evet. İle en khalife, min Fakat onlardan sonra gelenler, evet. yani bunlardan sonra gelenler, abaaus salate namazı yitirdiler, vtabaush şehavati şehvetlerine tabi oldular. Fakat anne, şimdi bitirdik. Bu kadar. Ne diyelim? Hocam, ee, şuna... Elamcıları yerin dibine sokma faslı yeter diyor bu kadar.